Akışkanlık sıvıların kıvamı ile ilgilidir. Koyu kıvamlı sıvıların akışkanlığı azdır. Resimde ise farklı akışkanlıkta boyalar kullanılır. Koyu kıvamlı boyalar az akışkan olurlar ve tüpten formlarını kaybetmeden çıkarlar. Aynı dış macunu gibi. Bu boyanın akışkanlığını artırmak yani boyayı inceltmek isterseniz, boyaya keten tohumu yağı ya da diğer bir ismiyle bezir yağı ekleyebilirsiniz. Tabii solvent gibi çözücü bir madde eklemekte, yağlı boyayı inceltmenin başka bir yoludur. Mesela şu an ekliyorum ve ne olduğunu görüyorsunuz. Ya da bunlarla uğraşmak istemiyorsanız, anamel boya ya da emaye boyu olarak da bilinen, daha ince kıvamlı boyaları da tercih edebilirsiniz. Bu boya çeşidi zaten tenekeyi açtığınız anda bile, oldukça akışkan bir forma sahiptir. Akışkan bir boyayla resim yapmanın, genellikle daha kolay olduğunu söyleyebiliriz.